Ya <gülüyor> gel <gülüyor> <gülüyor> Siz de açıkta şöyle söyleyebilirsiniz. Mehmet abi aldım. Açıktan gitseniz oralar bulanmaz. Şimdi. Evet. Abi 5 metre falan gelme <Gülüyor> Gel lan. Geldi tek okay. tek. Okay. Kayalık var diyorlar orada. Hah, Sağa doğru, sağ. doğru. Sağ tarafı. Mustafa. Arkadaşlar bak söylüyor. Şöyle sağ tarafa. Aha buradaydı. Şaş. Güzel. Şuraya geç. Nereye geç? Nerede dur desen orada durar. Tamam. Evet, bak sen bekle. Arifet tamam mı? Sen bir sakin ol. Bir sakin ol. Yok yok ona çalışacağız. Doğru devam. Ne tarafa bu? Sor. So arka tarafa. Arka doğru ya. Ercan. Bak şey, bak. Doğradan. Bu da içim taşacak. göre şöyle bir ilaç versem ki ona göre yardımcı olasın. Yani. Gel, gel gel. Hayır. Orada mı? işte. Abi o Oradaymış. <Gülüyor> alacaksın ya. Bir yere gideceğiz. şuraya Şortlu olan kimse var mı? Şortlu olan kimse varsa ya? Hala gel gel oy onu demeyin ne Şu, biraz gel, gel. Gel. Gel abi, şunu bırak. Tamam. doğru al. Şuna bir şey. Yok. Tamam, tamam. tamam, tamam, ya, tamam. tamam, tamam. Gel gelen arabayı durdur ya. <gülüyor> Ne tür evet.